Teknoloji Okudan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan bugün yeni bir içerikle karşınızdayız bu içerikte arkadaşlar 2000 lira ile 3000 lira arasındaki telefonlardan size bahsedeceğiz malum günümüzde artık akıllı telefon yerpazesi hayli genişlemiş durumda orta segment dediğimiz zaman işin içerisine pek çok model giriyor arkadaşlar eskiden yani bir 5-6 sene orta segment cihazlar dediğimizde böyle belli başlı markalar vardı zaten bu belli başlı markalarında belli başlı orta segment cihazları vardı Dolayısıyla çok böyle karmaşada kalmıyordu insanlar model seçecekleri zaman. Fakat günümüze geldiğimizde ise sadece bir markanın dahi orta segmentte onlarca modeli var. Bu da ister istemez arkadaşlar kullanıcıların kafasını bulandırıyor. Biz de bu videomuzda 2000 lira ile 3000 lira arasına alabileceğiniz en iyi orta segment cihazlardan bahsetmek istedik. Az önce de belirttiğim üzere orta segment cihaz dediğimizde yelpaze öyle bir genişliyor ki. Yani şu anda mesela... 6000 liraya bile orta segment bir cihaz alabiliyorsunuz ki tabi bu 6000 liraya aldığınız cihazda arkadaşlar kamera özellikleri vesaire daha iyileştirilmiş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bizim sizlere önereceğimiz cihazlar ise performans açısından sizi üzmeyecek. Kamera tarafında ise en azından gün ışığında tatminkar fotoğraflar videolar çekebilecek cihazlar Tabii ki söz konusu gece olduğunda çok fazla böyle bir şey beklememeniz gerekiyor bu telefonlardan. Zira gece modunda iyi fotoğraflar çekmek istiyorum diyorsanız o zaman çıtayı biraz daha yukarılara koymanız ve 4000 5000 bandını bile geçmeniz gerekebilir arkadaşlar. Şimdi dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri 2000 Türk Lirası ile 3000 Türk Lirası arasına alabileceğiniz en iyi cihazlar listemize baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar. Bizim 2000 Türk Lirası ile 3000 Türk Lirası arası seçtiğimiz telefonlar bunlardı. Eğer bu telefonlara eklemek istediğiniz cihazlar varsa bizimle altta yorum olarak paylaşabilirsiniz. Böylece diğer arkadaşlar da sizin bilgilerinizden, tecrübelerinizden faydalanmış olacaklardır. Biz sonuçta bu araştırmaları arkadaşlar Google üzerinden yapıyoruz. Yani Google'da karşımıza çıkan fiyat skalalarını baz alıyoruz. Eğer derseniz ya bakın şu telefon da daha ucuz. Ve daha iyi özelliklere sahiplerseniz bu telefonları bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz sizden. Çünkü hepimiz malum insanız. Gözümüzden kaçmış olabilir, kaçırmış olabiliriz. Ya da biz isteği hazırladığımızda belki o telefonun fiyatı 3000 liranın üzerindedir. Daha sonrasında fiyatı düşmüş de olabilir. Gerçi günümüzde akıllı telefon fiyatlarında böyle çok fazla düşüşler rastlamıyoruz. Ama işte yıl sonu indirimleri vesaire oluyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz Kasım ayında pek çok indirim kampanyası düzenlenmişti. Ee, Halihazırda yine... Bu ay içerisinde de yıl sonu kampanyaları, işte yılbaşı hediyeleri vesaire gibi kampanyalar var. Bu kampanyalardan ötürü de bazı telefonların fiyatlarında düşüş olabiliyor arkadaşlar. Eğer bu tarz telefonlara rastlarsanız bizimle de paylaşırsanız diğer arkadaşlar da bundan faydalanabileceklerdir. Şimdiden katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.